Bir dakika bir gol bir. Bizi havalimanına götüren aracımız pat birazcık. Su kaçırıyor lan biraz. Heter bizi takip ediyoruz. Gözü olanın gözü çıksın. Ne diyorsun Sevinçciğim? Gözü olanın gözü çıksın diyorum. Evet, arkadaşın arabası e, su kaynattı sayılır. Radyatör ortumu yok. Şu an su akıtıyor. <gülüyor> ee, şimdi şeydeyiz, Antalya volümundayız. Ne yaptık Mert? Ne ee, oldu? Check-in yaptık. Acil çıkışa sağolsun ilgilendiler. Ay evet, acil çıkış verdiler. iyi oldu. Rüste çünkü. Bu arada neymiş? Ee, ee, biz Temmuz'da girdik ya en son. için biz Ağustos 1'de ülkeye giriş yaptık. Üstüne 6 ay ekliyorsun. Şubat 1'e kadar e, Avrupa'da sadece 90 gün kalabiliyoruz. Bu hakkımız var. Daha fazla yok. O yüzden 6 ay içinde Avrupa'da kaldınız mı diye soruyorlar. Öyle bir şey. kalmamıştı kalmamıştık Allah'tan. Ona da yani. Mert şimdi ileriye doğru boşluğa kayboldu. Elveda. Kışın da neden denizlerde olmayalım dedik. Malum Doris'le kışları gidemiyoruz arkadaşlar. Bu kruzculuk işiyle biraz gidecek gibiyiz. Bakalım Batı Akdeniz bizi bekliyor gibi. Böyle bir giriş yapayım konuya. Neredeyiz, neden buradayız? Çünkü bir Batı Akdeniz turu bulduk. MSC Cruises duymuşsunuzdur. Onunla işte İspanya, Malaga'dan başlayacak turumuz, Fransa, İtalya, onun arkasından Falsa geçeceğiz. Cebeli Tark Boğazlı, Cibraltar'dan biraz böyle Atlas Okyanusu'na bakacağız. Atlas Okyanusu kıyısındaki şehirlerde vesaire kalaraktan geri dönerekten, tekrardan İspanya'dan Antalya'ya geri döneceğiz. Bakalım neler olacak, bu kruzculuk işi nereye kadar bizi götürecek. Siz seviyorum, bay bay. Uçsürümü yaklaşık bir saat beş dakika sürecektir ve en fazla 2 dakika içerisinde Depolamasız kapatıp motor çalıştırmaya epti Detaylı bir gönderi size tekrarla ben de şimdi. Söyle. Bir soru. Bir soru. Bir soru. Bir soru. Bir soru. Bir soru. Bir soru. Havari ve ne var yu? Şeylere. Sochi'ye mi gideceksin yoksa Bahreyn'e mi? <gülüyor> <gülüyor> Deniz sağıda için güzel bir servisinden <gülüyor> <gülüyor> nasıldık? Evet onları haptan yapmış. Vay kıyafet etiketleri başka özellikle. Karton. Atık kartonlar. Yine karton. Deriler. Güzelmiş değil mi sergi? Havalimanı, İstanbul. Ve büyük. Bayağı büyük. Eda geliyor. Biz de artık yavaş yavaş ilerliyoruz, geziyoruz. Havalimanında da müzemiz de var yani. Efebos heykeli. Yotel bu arada havalimanında bir tane bilim müzesi var, tüm zamanların en büyük seyyahi olan İbn-i Batıta'yı da gösteriyor. Memleketine gideceğiz. Beni Musa'nın müzik otomatı bu. Çalış! Müzik dizileri oluşturmak için bilinen en eski cihaz Beni Musa'nın geliştirdiği programlanabilir müzik otomatıdır. hava kıteniyor açılıyor bu suyla çalışan bir motor mu evet. su pompası evet. Yani, evet. ya yani, bakın su deyminden dönüyor hayır çok iyi çok saçma karanlık oda buradan düz geliyor içeride ters oluyor niye öyle İbnül Heysem'in ışığın doğrusalını ispatladı bir deneymiş. Herhangi bir nesneden gelen ışık bir iğne deliğinin arkasından geçerken görüntüsü ters döner. Evet, Aa, ters dönüyor. Bu deney kameranın çalışma prensibinin ve görme olayının en temel açıklaması. Komik abi, nasıl Nasıl oluyor? oldu iş ya? Şöyle anlatıyor, çok güzel değil mi? Kendimi bu müzede tamamen bir İsa.yanar kitabında gibi hissediyorum. Bu da bir usturlap. Kocaman. Oğlak, aslan, yengeç, konumları, yıldızların konumları. El de bununla ilgilenmiş. Hello! Where are you going? <gülüyor> yavaş yavaş F9'a gidiyoruz. Uçağımız bu noktadan hareket edecek. Zira beklediğimiz A ile F'nin arasının yürümesi 25 dakika. Eee, Malaga. Nihayet Malaga uçağına doğru gidiyoruz. İyi. İstanbul'da hava soğuk bir de <gülüyor> şey değil yani kar yok fırtına yok çok şükür. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi artık adi çıkış olmasını alalım. Ayağım geniş ama kafam da <gülüyor> Böyle <gülüyor> böyle gideceğim. Biz istice yalanamayız. Omzum da şöyle bak. Değil böyle böyle yanıma bile evet. otursan rahatça. Böyle hani gideceğim. Sıkış, sıkış, bul, bul da <gülüyor> Yolculuğumuz kaç dakika kaptı mı? Allah kısmet bu işte. Üç buçuk saat olur, dört buçuk olur. Takribi üç buçukla dört buçuk saat. Camımız tam dolu. Ince hiç dolu bir uçak. İspanya Malaga. İnşallah bollarımız geliyordu. <gülüyor> Artık kıyamadım ve yer değiştirdik yani. orada odası. Bu arada İspanya'nın kanunları gereği uçak boyun, uçak beyazı boyun maski farketmez zorunluyor. No no no no, non pasaran. <gülüyor> geldik. Ne yazıyor bakalım? Aeropueto de Malaga Costa del Sol. Costa del Sol Havalimanı'na hoş geldiniz. Hadi gidelim. Bakalım neler bekliyoruz gizli. Uçağımıza bay bay. Aynı Antalya benzemem mi? Allah aşkına bak beydağları. dağları. Malaga eşittir Hiserçan'dır. Bakın çakırlar. Bizim evde şurada bir yerde Konya'da. Geyik Hava aynı yalnız. THY'nin ekonomisinde bile bir şarap, yemek vesaire her şey çok güzel. Gayet evet de neler de içebildik? THY yurt dışında bir ayda şarap. şarap. kırmızı beyaz ah, şarap evet, daha indi. Şu an Malaga, Malaga Pasaport Polisi'ne doğru ilerliyoruz. Otobüsümüzü ararken ben şurada takılmaya karar verdim. Biran Tapas. Başka ne isterim ki? <gülüyor> da da sol Havalimanı'na hoş geldiniz. Otobüse bindik. En sonunda Anıtlar ile İzmir eksiri de geçtiğimiz gibi. Panoramik tura çıkıyoruz. Evet. Hatta Şoförümüz hatta. Alejandro. Seyretiyoruz İzmir'in güzelliğini. bölgesine gelen milyonlarca turistin girdiği havalı aslında Mara'dır işe başladı. 2000'li yılların başına kadar son derece köhne bir yerdi. Şurası Malaga Belediyesi. Taraftaki tepedeyse alkazaba ee, yani halkın yaşadığı kale, kasaba. Hı -hı. Bunun bir üstünde de Cibralforo, orası da artık yöneticilerin kraliyetin yaşadığı o şu kale var. Evet, o biraz daha yukarıda. Götürmeyecekler gibi. Götürmeyecekler, biz kendimiz gideriz bence. Bakalım. Asansörle çıkıyor. Asansör. Ha öyle mi? Asansör. Asansörle çıkılıyor. Evet. Turist ofisi hemen geldim turistik ofisinde de ah, information romano. Ha ah, bak eski tiyatro varmış. Tamam. No, le Vincent Vive. No, Bence Hana diye olmuyor. Burada hemen turizm information var. Alcazaba'nın altındayız. Hemen Romano Tiyatro Romalılardan kalma. Burası bence en merkezi meydanlardan bir galiba. Merçiğim. Galiba öyle gözüküyor. Zaten katedralde buraya yakın Malaga Katedrali tek kolu laydı. Aynen. Şuralarda bir sürü zaten yazıyor. Hamam. Hamam da varmış. Selumur hamama, Kazabaya buradan gider. Ha yani şuradan da giriş çıkış var. Hayır ve sağ. Tamam. Bakalım bakalım. Ama benzer bir başka şehirde Değil mi, Değil mi? De. renkler? Burası herhalde en pahalı sokaklardan siz bence. Yani. Öyle mi diyorsun? Kafe bir var. 3 tanesi 10 euro. Bu arada Malaga, Picasso'nun memleketi. Onu söylemiş miydin? Doğduğu memleket. Evet. Evet Malagaların Evet katedrali maddi sebeplerden dolayı yarım kalmış. Tek kolu lady diyorlar. Yani çan kulelerinden bir tanesi eksik. Ona okay. bakacağız. Sonra. Tabii burada bize arka tarafından geldi. Birazdan önden tekrar matarım. Evet. Katedral güzel. Kokuş kocaman. Ha şu var, şu mu yok? Ha şu şu şey yok. Aa yazık. Çamlısi yok. Yazık. Evet Malaga Katedralimiz 16. yüzyılda birkaç tane mimarın bir araya gelerek yapımıyla başlıyor. Aslında bu burası bir camiymiş, camiyi kiliseye döndürme çabaları. Evet. Hı -hı. Camiden günümüzde pek bir şey kalmamış. Sadece avlusunda çeşmesi varmış Abdest olan e, Portikal bahçeleri zaten meşhur. Turunç. Aynen işte Antalya'ya çok benzediği için sürekli söylüyoruz. Turunçgiller zaten e, iki tane çan kulesinden biri tamamlanmadığı için de işte Lammanquita, La tek kollu kadın lakabıyla anılıyormuş kamesi. Çok Teşkollu güzel. kadına bir bakalım. Camiden çevrilmiş olması da enteresan evet. tabii. Camiden... İspanya bana garip geldi. Çünkü bizim aynımız gibi değil mi? Evet, şöyle şeyler. Yani çok güzel turlar. Kapısı bomba. Aynen. Kapıya var. Kapı bombaymış. Baharatçı gördün mü? Çay. Çaycı, baharatçı var. Aniyılar, Bu sokak çok tatlıymış. Evet. Baksana yerlere. Yere de zaten... evet. Hadi şunu alalım buradan. Seç bir tane. Malaga yazandan alalım. Burası da Anayasa Meydanı. De la Plaza de la Constitucion. Anayasa Meydanı, Malaga'nın en büyük meydan işlemi. Şurada bir şey var, arkanda o ne biliyor musun? Çeşme var. Evet, çeşmeniz var. Restoranlar, kafeler var. İşte parmeler de suçlu. Çok tatlı sokaklardan buraya çıkılıyor farkındaysak. Aynen. Şu çeşmesine bakalım mı? Bakalım. Evet. Anayasa Meydanı ve çeşmesi. Müze müze ha müze yapmışlar. Sanat müzesi. Sanat müzesi çok güzel gözüküyor ha. Evet. Boğa. Burası İspanya'nın en eski boğa güreşi arenasının olduğu yer. Tabii boğa güreşine karşıyız. Ama bir zamanlar matadorları çok seviyordum. O da hep Ernest Hemingway'in Güneşkeni Doğar isimli romanından oldu. Okursanız eğer sizde bir ...şey aşığı olabilirsiniz. Yani boğa güreşi ve matadur. Buradan yani. geldik zaten. Şimdi ben diyorum ki şöyle gitsek. Tamam tamam böyle gidelim. Aynen. Şöyle dolu. Nasıl Ay, sokaklar? Çok şirin değil mi? Çok tatlı ya. Hardback'ın kılıyor var. Bak arkası da çok güzel gözüküyor. <gülüyor> Bazıları Hardback'ın tişörtlerini biriktiriyor ya Malaga falan. <gülüyor> bu vade var? Vay. Ama güzel gözüküyor. Aynen. Ne bileyim, 4.90'da. Şu merdan bir tane atmasın. Şu 3.90'da atmayayım mı ağzıma? Onu da mı yemeyeyim? Merdi şöyle bir iber kasabı gördü. Hemen dağıldı tabii ki. Bak bak bak. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Yemin ederim bir şey, hediyelik eşya alalım desem almıyor. Hemen şeylere dadanıyor. Yapacak bir şey yok. Adamın modeli bu. Duvara gideceğime canıma gitsin diyorum. Ya binalar çok tatlı değil mi şu eski? Fransız balkonlar falan. Tapas var. Tapas aslında meze demek arkadaşlar. Yani değişik meze tabakları geliyor. Çok hoş oluyor. İnşallah yemek için vaktimiz oluşur. Mustafa. <gülüyor> İntikasio Müzesi. Nasıl geliyor Eda? Burası tatlı bir balık restoranda benzemiyor. Taberna çıkıyor. Sevdin açık. mi? Eda. Çok sevdim ya. Güzel gözüküyor. Akdeniz işte abi. Çok güzel. Hı -hı. Yalnız var ya arkada çeker misin bizim müzeyi İntikasio'da? Çok hoş çıkmıyor. Topular hasırdan. Seviyorum. Patlılıyorlar. Çok güzel. Şey. Bak şurası çok güzel gözüküyor. Gelsene. Bak. Köşe şey. El yani yani şey. mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet Eda. İspanya'da İspanyol gitar çalıyorlar. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Tam böyle bir yani. Evet. Eski Roma tiyatrosu. Ha konser yapacaklar bak. Şu değil mi? Evet, onu var şu değil mi? Var? Aynen Kansanlısı. aynen. Neyse kuleli olan. Evet. bizim için Alkazabaya yani Kasaba karesine. Bir bilet paramızın üstü şuradan düştü. Nasıl gözüküyor Mert'cığım? Evet, bu bir kule. Torre del Horno, ha. Horno şey değil mi? Horno. 765-770 yıllarında Kurtuba emiri. Kurtubalılar burada biliyorsunuz biliyorsun? yaşamışlar. Evet. birinci Abdurrahman tarafından yaptırılmış. Mağribi Kalesi. Pardon. Mağribi ne demek? Marip, El-Maarif diyorlar bu bölge şeyleri özellikle e, Fas tarafına. Batıdaki Afrika'nın en batısında olduğu için öyle diyorlar. Burası bir tabii ki Arap yani. Arap kalesi görüyoruz. Alcazaba. İsminden de belli zaten önceleri korsanlara karşı savunma amacıyla inşa edilmiş. Halkın yaşadığı. Zaten bak şu Arap evet. esintileri vardı Adem'de çektiğimiz gibi. Evet evet. Mali bir Arap değil de. Hadi bakalım bakalım. Neymiş, ne değilmiş. Neymiş? Ne değilmiş? Ne değilmiş. Ne değilmiş. Güzelmiş o değil Çok. Evet Eda, ne gözüküyor? Ne gözüküyor? Tabii ki de MS'li Lirika gözüküyor. Lirika. Lirika. Lirika. Lirika. Kişecekler <gülüyor> Şöyle. Orada bahçeler var. Orada başka bir şey var. Ha, güvercin ne güzelmiş. Çıkıyor Güneşler çıkıyor. Evet evet. Farklı yani değil mi? Güneş olunca çok güzel oldu. 2 kaya çıkıyor. Bak evet. gel. <gülüyor> bak şey gözüküyor. Ne? Şey arenası. Ne o? Boğa güreşi mi? Evet. O. Anlatsam ya. Anlat. Şu boğa güreş arenası da arkadaşlar İspanya'nın en eski... En eski mi? Bu mu? En eski. Vay be. İlk bu yapılmış. Emirler burada. Daha doğrusu Endülüs bölgesinde. Bayan deme. Orada ne var? Yukarıda. Burası da yine e, Kurt ve Emiri Birinci Abdurrahman tarafından yapılmış. Artık orası da e, şey yöneticilerin, kraliyetin yaşadığı Hı. ve askerinin yaşadığı, kışlasın olduğu kale, Cibralforo. Vay. <Gülüyor> Efendim. Bence bu yol direkt Çıplak Sokak'a gidiyor ya. Usturdu, neyse. Farklı. Bak orada evet farklı bak kafan. He? Orada ayrı bilet. Hayır şey var şuraya çıkmış millet bak. Nereye? Şuraya. Aa, olmadı oradaydık. He? Çeşme var. Ha, <gülüyor> ne oldu ya? Çok üzgünüm ya. Bütün İspanya'yı dolaştım böyle. <gülüyor> Şeyi <gülüyor> şey bulamadım ya. Hani psikolata reklamında Carlos vardı ya. Soy Carlos, son da İspanyol diyordu yok böyle. Mu? Üstü çıplak, altı şey vardı. Kot pantolonla evet. gitar çalıyordu ya altı. Onu bulamadın mı? O Carlos burada mıdır acaba dedim. Carlos diye bağırdım. Ses yok. Psikolata <gülüyor> yalan çıktı. <gülüyor> Arkamızdaki de deniz şeyimiz. Neden o? Deniz komutanı. deniz komutanı. Sahil güvenlik falan. <gülüyor> Abi biz de güveniyoruz. <gülüyor> Ve 10 saatin bakıp çıkalım. Şu an itibariyle Park de Malaga'dayız. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Malaga Parkı'na biraz dinlenelim. Biraz stres Bir şey atanlarım. Yapalım. Parkı. Çiçekleri bakalım. Sanki Antalya Karı olan parkındayım. <gülüyor> Bu da Malaga büyük şehir belediyesi binası. Hotel Devi. Burada bir yazı var görüyor musunuz? Ne diyor orada? Burada Malakka yazıyor. Fenikeliler kurmuş burayı. Fenikelce Malaga, Malakka. Arina'nın giriş nerede fal? Bilhemiyorum ama. Malagueta. Vay be, Goa Güreşi arenası göreceğimi hiç bilmezdim. Berlin silki varmış. Gidelim mi? Aa, Andrea Rijos, Malaga'da. Çok güzel. Evet. Kapı, birinci kapı. Burası... Goa Güreşi alanı. Tabii ki böyle de gezebilirsiniz Malagayı. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel bir Malaga turu yaptırıyor. Fakaklarında kedi olan yerleri seviyorum. Malaga da böyle bir yer. Bengal buraya bak. Git, git, git. Evet, kim o Eda? Jamie Fernandez Pimentel'miş. Ne Çiçek bir çocuk mu acaba? Çiçek mi satarmış Malaga'nın sokaklarında? <gülüyor> Galiba öyle. <gülüyor> Teslim ettik, evet. zımbaladık ve hazırız. İntikal ettik. Evet, saygıdeğer arkadaşlarımızla ilk liman. Şurada bir şeyin girişini yaptık. Evet. Girdin mi? Bindik şu anda. Binlik tümüyle. Nedah Eda önden gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Thank you so much. Bay bay. Bay bay. Ve sonunda ve artık Emes'inin bir konuğuyum. Bu kartla benim her şeyim. Bu kart benim pasaportum, bu kart benim oda kartım. Hem de param. Oha, şuman buraya bak. Şu Çadır fotoğraf şey çekelim. Yapayım. Devam et seni çekeyim şöyle az video. Tamam. Oha! Nasıl? Az hallice ben bir. Ben hiç bu kadar büyük yeniyememiştim. Ve <gülüyor> bundan daha büyükleri varmış. Gel çekelim. Küçük Doris iş başında. <Gülüyor> Geç. Don't dönmez. Don't evet. mess. teşekkür ederim sağ ol. Evet. E mi gidildi dedi adam. Ne demek 5 6'da, 5. 6'da. Nerede? Boris'tesiniz. <gülüyor> Konfirmar <gülüyor> <gülüyor> 77. Bizim kaç? 81.58. Burası bizim mi da? Evet. Hepimizin buradan ya. Evet, cephe. Sağ olun. Hani uzaktaydık Aynı işte. Bu sefer de ilk ben burada. Evet, açıyoruz kızım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Da da da da. Diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş diş. Ay ay ay ay kutu gülüm. Oley, en azından tek yatak Aa bir şey diyeceğim, bizim gittiğimiz ilk kutudan büyük. Onun kadar daha az büyük. Ondan büyük dence. Aa ilk defa birleşik et taktım. Aynen öyle. Evet yani şey bu. Burası daha büyük bir iç kabine göre şu an iyi yani. İyi. Kulaşıklık. Bir şey koymuşlar mı? Şöyle bir. Oos. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Tabi bak burada şey var. Ulan hiçbirini yemeyeceğiz. Bak 6,5 lira falan. Ah, Antalya otelleri gibi sandım biraz. <gülüyor> banyo Aa, güzel. Çok güzel. Banyo yeterli. Kocaman. Çok yeterli, banyo güzel. Banyo güzel. O da azıcık küçük. Kızkıcım bana. O da azıcık küçük. Neyse işte. Ama aşkım yani o dinliğimize Şey çok var, çok buz çok şeyi güzel. var. Bak o buz usulü var Eda. Tabi tabi, o buzu getiriyorlar hep. Yani vodka alıp burada vodkalayabiliriz. Çünkü vodkalam. Burası da oyun odası. Hayır, hayır. Peki, peki ne için? Gidiyoruz işte. Bu taraftaydı. Burada alışverişler var. Burada lobi var. Güzel, canlı müzik bir şey. Şu karşıda bir şeyler var. Çok güzelmiş değil mi? Evet. Evet hepimiz. Bizim oda bu kaçtı? 8158. Burada kimse yok. Arkada mı? Shore excursionmuş burası. Burası resepsi. Gel. Evet şimdi 32'şer euro içkiye para verdik. Ee, günlük 32 euroya daha 32 euro ben ekstra içki Gemini parası edelim. verdik. <gülüyor> ee, bunlar ekstra arkadaşlar. kartı ekleniyor. Sen Gentleman, your check-in and Please to the on that day. you Drinking are not allowed. the The life jacket is not for Señoras y señores, kattan ben ayrılacağız şimdi ya video çekmek istiyorum gemimizi. Öyle mi? Çiçman. Hmm. Bak zaten burada yazıyor. Bak, izi dinleyin. Paket şu diyor şu. Diyor. Evet Mertciğim. En çok merak edilen konulardan birisi de biz çok araştırmıştık. Bu içecek otomatları varmış bedava. Yeminle bu neymiş? Allah. Otomat nedir? Bak, şunlar kahve yazıyor. Evet. Burada sıcak su var. Bayınla alacağız. Evet. Ee, Soğuk ve sıcak suyun yanında. Evet. Gelelim tarafa gidelim. Gidelim. Bir şöyle çay çeşitleri. Bardaklar. Su oluyor bakın. Bu kısım bedava kısmı. Ama buranın en büyük özelliği ne? Burada buz var, su var. Hı hı. Bunlar şimdi şey, e, hani bazı otomatlarınızda siz dediğim... Mesela kahvaltıda öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ama onun dışında kapalı. Evet. Yani onları sakın su da alamıyorsun. Su bile alamazsın, kahve, çay içemezsin. Aynen öyle. Yani meyve suyu falan da var ama işte dediğim gibi sadece kahvaltı zamanlarında ya da işte... Branç zamanında, bazı belirli zamanlarda açılıyor. Yani buna güvenip de susuz veya kahvesiz, çaysız kalabilirsiniz. Merak edilen, en çok merak edilen ikinci konu da bu içecek paketleri. Bunları da birazdan Mert iyice anlatacak. Evet Mert'cim, bir türlü bilgi sahibi olamadığımız, net bir bilgi sahibi yani. İçki paketlerini anlat bakalım bize neymiş, neden alıyoruz? Şurası bar ya, Evet. bu bardan alınıyor içki evet. paketi. Aha. Veya tek tek içki alıyorsunuz. Tek tek içki almanız iyi değil. Çünkü sürekli ne yazıyor yanına. Yani hepsinde bir parası var. Şurada menü alalım. Aha. Bak şurada menü. Şimdi kağıtlar var her yüzde Hepsine %10 bir defa şey ekliyor. %15 ekliyor. Şey ha %15. Bak şunlar easy paket, tamam mı? Bunların fiyatı yazmıyor Dikkat ederseniz. Kokteyller 7 euroya kadardı. Yani bunlar size veriyor kısaca. Ziru alkol veriyor. Aynen. İçinde işte şarap var. Şarap bir var. Soft bir de drink var. var. Kahveler Kah var. Su var. Su da var. Ama şu var. ortadakiler ne? Bunlar yandakiler... yok mesela. Bunlar yok. Bunlar yok. Ondan sonra... Şunlar yok. Bu yok. Evet. Bunlar var. Bunlar zaten journal's Bunlar olunca şunlar Easy Plus diye geçiyor. Hı hı. Burada asıl olay şey, buradaki vodka işte whisky neyse gerçek oluyor. Buradakiler hep çakma. Hı, hı. Bunda gerçek oluyor. Bu Ve dediğim da... gibi susuz kahvesiz kalmamak için en azından Aynı. o Easy paket alınması gerekiyor. Burada bir dünya, bir <gülüyor> diğer geçti daha var. Durum bu. Yani full her şey dahil de var tabii. Ha, o... şimdi günlük 32 Euro Easy paket. 32 Euro Easy Plus. 64 euroda şeklin kapatı var ve bunları kadinde kişi sayısı kadar almak zorundasın. Evet, yani ben iki kişi eda ile isek... kalıyorum iki tane günlük iki. 64 bir de 10 gün boyunca kalıyoruz. Mesela öyle ben 5 gün içeceğim, ha, yok, öyle bir şey yok. 10 günlük yine almak zorunda. 10 günlük mesela. alıyorsun. Yani onu İstersen ilk gün alabiliyorsun veya da ertesi gün alabiliyorsun. Ondan sonraki günlerde bu hakkını da ha, kaybediyorsun. kaybediyorsun. Çok, tek tek almak zorunda kalıyorsun çok, çok artık her bütün içeceğiz. <gülüyor> evet, bayağı bir, biraz mecbur tutuyorlar. Bunu söylüyorlar. Evet, bunu pek bizim şeyler de bilemiyor. Şey Aldığımız tur şirketleri. Üçüncü en çok sorulan soru da, bu turu nereden buldunuz? Bu turu bulmak kolay arkadaşlar, yani Google'a yazın. Kıyamet kadar karşınıza böyle turlar çıkıyor. Yani evet. Türkiye'de de çok güvenilir gayet, işte ETS gibi ne bileyim, tatil sepetidir, tatil budur. Onlardan Günlük alırsınız. Euro. Günlük 10'ar euro, ha, ha, bir başı ödeme daha. daha kesiyorlar. Evet, o ödeme de şart. 300 euro depozito alıyorlar. Bu gemide ama adettendir Mert. Onu geri veriyorlar. Veya kart çekerlerse, kartı 50 euro çekiyorlar. Evet. Onu geri vereceklerini söylüyorlar bu kal <gülüyor> Adettendir dedim şey, bahşiş. Günlük bahşiş adetten yani o mecbur oluyor. Hadi bakalım bu kadar. En çok sorulan sorular. Bay bay. Evet Eda ilk yemek izlenimlerin neler? Yemek izlenimleri çok güzeldir. Heyecandan çekemedin yemeği. Yemekler harikaydı bu arada açıkmışladı. Yani bence her şey tadı güzeldi. Nefisli değil mi? Aynen. Gel şu havuz başına bakalım. Havuz başında neler dönülmüş? Havuz başında yaz zırhında yemek isterdim. Gerçek manada kapalı yani Ağustos'un kapalı. Aaa! Kudunuyorum. Bakayım. 18. Bugün 18'miş. Huhu, buz gibi. Haa jacuzzi. Sıcak mı? Ellesene bir. 30 dereceymiş. Oley! Yaşasın. Güneşte bağ. Aa! Orada da bar var Eda. Bak, evet, gemi çok güzel. Bir ama böyle döneceğiz. Beyaz Ya her Şu şey var ya şey Yok yok ki burada. Siz orada var şunun var. Ha çok şey var zaten. İşte burası var. Güzel müzikler çalıyor. Motorlar tam gaz çalışmaya başladı. Malaga'ya veda edeceğiz. Burada da nefis pizzacı var yani. Marika yapıyorlar. Sikir Güzel soslar. Güzel, <Gülüyor> <Gülüyor> Akşam yemeği. 6.30'da ve 9.00'da olmak üzere 2 adet ana restoranlarımızda. 6.30 erken acıkanlar için saat 9'da hmm, düşünün ki mesela geç yiyenler için, biz de geçeceğiz yeriz genelde dışarıya çıkmak istiyorum ama nereden? İspatlama. Zaman, zaman. Uzun zaman. kalamar bizi çözebilirsin. Evet, merhaba. merhaba. <gülüyor> Nasılsınız? Hoş <Nasılsınız? Nasılsınız>? geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi geldik. Bugün yeni giriş aldık. Grupla geldik aynı zamanda. Grup geldik. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> yakaladık. Bey. <gülüyor> İbrahim Bey'i yakaladık. <gülüyor> Beni zor görürsünüz. Ben genelde arka plan. Çok güzel değil mi? Ben şeye bittim ya. Aa, burdan yok. Aa bak gel. Burası ne bar acaba? Şey Ay işin ne tatlıymış burası? Aynen. Burada bir bar. Şurada bak. Evet. Yemeğe, mini golf alayına devam ediyor. Çıktıkça çıkıyoruz. Yani deniz şeyi gibi kaldı artık. <gülüyor> Çok yüksek abi, bu ne böyle şey mi olur ya? Bu arada şöyle çekeyim. Barda da atmosfer, piyano, vardı, piyano vardı şu anda. İstiyorsan gidip dinleyelim. Dinleriz oğlum da. Jimnastikler, <gülüyor> şeyler. Puccini mi vardı. Scarlatti Puccini verdi. Şey çok ya. Bizimki Paganini. Gitmiyor ya. Yani. Bizim... Bu arada... Güzellik ve spa. Merkezi burada. <gülüyor> <gülüyor> Spor salonu, deniz malları. Bu arada beyaz parti. <gülüyor> evet beyaz parti bu akşam Kolay gelsin. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Şu an ayrıldık gidiyoruz Malaga'dan. Tam <gülüyor> şey yavaş yavaş ayrılıyoruz. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Evet ya daha bakıyorum da tek bir havalı şeyin var. Bir tane tenceren var. Bizde böyle. Gemi hareket etti arkadaşlar. Lomboz yaptırdım kendime. Lomboz yaptım. Lomboz diye ki? Lomboz. Lomboz. Çok büyük çünkü. <gülüyor> katta. Ne yapıyorsun Eda? En sevmediğim aktivite olan... <gülüyor> Bakın. Neyse falan filan yani o çok önemli değil. Önemli olan burası çok güzel falan. Şöyle gayet şıp şık mıp mıp. Burası geminin tam arkası bu arada. Bizi en arkası yani arkaya bakıyor. Ondan sonra ee, burada disco var. Şurası disco. Bir beşinci kat bir altıncı kat bir de on ikinci katta bütün eğlenceler değil mi hocam